Hiç. Sıcak bir el değmeden henüz ilk göz yaşına kundağını serdiler bir musalla taşına gözlerin bir caminin eşiğinde açıldı atıldığın doğduğun gün hayata tek başına.